soru var. Deniyor ki, bana hiperaktivite teşhisi konuldu. Bu hastalıktan dolayı zihnimde sürekli aynı anda farklı düşünceler olmasından çok yoruluyorum. Ee, tavsiyeniz nedir? Bir kere e, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu toplumun %7'sinde görülen ve erişkinlik yaşamında da en az %4'ünde devam eden bir hastalıktır. Yani bir çocukluşağı hastalığıdır. çağın da başlar ama erişkinlik yaşamında da devam eder. Çocukluk çağı hastalığı olarak bilindiği için de psikiyatristler arasında erişkinlikte yeterince dikkat ve hastalara odaklanıp da taraması yapılan bir hastalık değildir. Bu nedenle çok sayıda hasta bir psikiyatriste ulaştığı halde e, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu veya hiperaktivite bozukluğu tanısını almadan hayatlarını sürdürmeye devam etmektedirler. Ben ee, soruları da ayrıntılı olduğu için mesela bizim DSM kendi kitabımızdan e, dikkat eksikliği, hiperaktivite ile ilgili soru setini ayrıca fotokopisini çektirip masama koymuşturdayım. Bakın burada duruyor ve hastalarımda bundan şüphe ettiğimde hemen o soru setini açıp tek tek o soruları sorarak bu tanıyı atlamamaya çalışıyorum. Ee, DSM burada da görüyorsunuz bizim ana kitabımızdır. İki ana kitabımızdan birisi, diğeri de ICD, burada görüyorsunuz. ICD Dünya Sağlık Örgütü'nün kitabı, DSM'de Amerikan Psikiyatri Birliği'nin kitabıdır. Bunlar tanısal sistemlerdir, yani hastalara tanı koydumuz sistemlerdir. Hani öyle psikiyatride tanılar çok soyut, belli bir ölçüt yok filan gibi eleştiriler duyarsınız. Bunlar afaki şeylerdir, gerçeklikle bir ilgisi yok. Bizim tabiri uygunsa neredeyse Kur'an gibi, İncil gibi temel kitaplarımız var. Psikiyatrinin Kur'an'ı, İncil'i sayılacak kitapları bunlar. Oradaki tanı ölçütlerine göre tanı koyuyoruz. Dolayısıyla öyle bedirsiz ve havada uçan, kaçan, yüzen bir tanı değildir. Dolayısıyla dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısına dikkat etmek ve tedavisini düzgün yaptırmak gerekir. Aksi takdirde bu soruda sorulduğu gibi Zihninde sürekli aynı anda farklı düşüncelerin akması gibi e, davranışlar veya başkalarının sözlerini kesmek gibi davranışlar, sabırsızlık, öfke kontrolündeki e, bozukluklar gibi davranışlar e, sıklıkla ortaya çıkar ve insan hayatını zora sokar. Bakın isterseniz hiperaktivite ile ilgili birkaç bilgiyi, e, belirtiyi hemen sayayım. Çoğu zaman elleri ayakları kıpır kıpırdır ya da oturduğu yerde kıpırdanıp durur. Bu çoğumuzda vardır. Yani ben hiperaktivite hastası değilim ama ben de mesela bacaklarımı sallarım. Bazı video çekimlerinde bile dikkatinizi çekmiş olabilir, hafif sallanıyor olabilirim. Çoğu zaman sınıfta ya da oturması bekleyen diğer durumlarda oturduğu yerden kalkar. Yani çocuklukta olan şey bu. Bazen erişkinlikte de görüyoruz. Yani hasta bir süre oturuyor, kalkıyor, muayenenin içerisinde bile dolaşmak istiyor. Çoğu zaman uygunsuz olan durumlarda koşuşturup durur ya da tırmanır çocuklar için böyle. Erişkinlikte ise böyle bir huzursuz ruh hali yani içi içine sığmıyor gibi olabilir. Çoğu zaman sakin bir biçimde boş zamanları geçirme etkinliklerine katılma ya da oyun oynama zorluğu vardır. Yani bir köşede oturup sakince kitabını oyuna, okuyamaz veya çocuklarla, diğer çocuklarla ve diğer insanlarla e, sabit, sakin bir işlemi sürdürmekte güçlük çekiyor olabilir. Çoğu zaman hareket halindedir ya da bir motor tarafından sürülüyormuş gibi davranır. Çoğu zaman çok konuşur. Evet yani hiperaktif hastaların önemli özelliklerinden birisi de bu. Çoğu zaman sorulan soru tamamlanmadan önce cevabını yapıştırır. Çoğu zaman sırasını bekleme güçlüğü vardır. Çoğu zaman başkalarının sözünü keser ya da yaptıklarının arasına girer. İşte burada sayılan belirtilerden altı tanesi bir arada olursa bu hiperaktivite anlamına geliyor. Her zaman dikkat eksikliği ile birlikte değildir. Özellikle erkeklerde çoğu zaman sadece hiperaktivite olarak seyreder. Kadınlarda ise dikkat eksikliğini daha sık görüyoruz. Bazen çocukken dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olanların hiperaktivitesi sönüyor, dikkat eksikliği kalıyor böyle tablolarda görüyoruz. Ama her alikarte dikkat eksitliği, hiperaktivite bozukluğu tek başına hiperaktivite bozukluğu olarak da seyredebilir. E, toplumun, erişkin nüfusun yüzde etkileyen çok önemli bir hastalıktır. Yani bu durumda bu nüfusun şizofrenin dört katı olduğunu söylememiz gerekir. Yine bir polar bozukluğu kadar çok yaygın bir hastalık olduğunu ve psikiyatristlerin bu hastaların tanılarını atlamaması gerektiğini e, söylememiz gerekir. Dolayısıyla bu hastaya yani şu soruyu hatırlatarak devam edeyim. Bana hiperaktivite teşhisi konuldu. Bu hastalıktan dolayı zihninde sürekli aynı anda farklı düşünceler olmasından çok yoruluyorum. Tavsiyeniz nedir diyen hastaya öncelikle bir psikiyatriste gidin ve tedaviniz yeniden düzenlensin, ilaçlarınızı düzenli kullanın. Bu yorgunluğunuz da geçecek, dikkatinizi daha iyi toplayacaksınız diyorum.